Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. AYT Matematik 2023 kampında sevgili arkadaşlarım, integralin ikinci testi olan Small Test 2'deyiz. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Umarım Small Test 1 gayet pekiştirici olmuştur. Yine Small Test 2'de de bu bilgileri, integralde öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Daha sonrasında o 4 tane test, Medium 1, Medium 2, Large 1 ve Large 2 testleriyle sevgili arkadaşlarım, daha çok uzmanlaşma yoluna gideceğiz inşallah Hazırsanız abone olduysanız videoyu beğendiyseniz geçelim Haydi soru çözümümüze Buyurun bakalım Evet ilk sorumuz için şöyle biraz da yaklaşalım Demiş ki bize bakın gayet basit bir soru 3x² artı 1'in Neye göre? Y'ye göre integralini al demiş. Hmm gayet basit ne yapacağız? Burası artık bizim için bir sabittir arkadaşlar. Çünkü Y'ye göre integral demiş. Burada Y yok. X var sadece. Burası sabit bir sayı olarak düşünecek olursak o halde ne diyeceğiz? Bunun sonuna sadece Y ekleyeceğiz. Yani 3X kare artı 1 çarpı Y artı C diyeceğiz. Şıklarımıza bakalım. Parantezler yok. Y'yi içeri dağıtmakta fayda var. 3x kare y artı y artı c bize cevabı vermiş olacak. E, bu arada çok özür dilerim. E, bakalım ama doğru doğru sıkıntı yok. Tamam birden böyle bir şaşırdım yani. 3x kare artı y artı y artı c cevap c seçeneği olacak sevgili gençler. Evet devam ediyorum ikinci sorumla. Bu integrale, bu integrale x artı 4 eşittir u üzeri 6 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir diye sorulmuş. Peki x artı 4'e e, u üzeri 6 dönüşümü yapalım bakalım. Arkadaşlar x artı 4'e u üzeri 6 dersek dx'e her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. a çarpı 6 çarpı u üzeri 5 du yazarız. de bu olur. Peki hala şimdi integral dedim, bakın x artı 4'e biz u üzeri 6 demiştik. u üzeri 6'nın karekökü u küp yapar. Eksi birimiz var bölü x art 4 u üzeri 6 da u üzeri 6'nın küp kökü u kare yapar. Bir de yukarıda ne var? dx gördüğümüz yerde 6 çarpı u üzeri 5 du yazacağız. Pekala. Şimdi şuradaki u kare ile şuradaki u üzeri 5'i sadeleştirip u üzeri 3 yazabilirim. 6 u küpü de içeri dağıtacağız arkadaşlar. Yani integral 6 u üzeri 6 eksi 6 u küp du olmuş olacak. Pekala. Bu da şimdi şıklarımıza bakacağız parantezli marantezli yazmış altı parantezini al verelim. Altı parantezinde u üzeri altı eksi u'nun küpü du bana cevabı verir öyleyse Bu da bize a seçeneğinde bakın verilmiş sevgili arkadaşlar Geçtim 3'e Yeştir fx fonksiyonunun x eşittir bir absisi noktasındaki teğetinin eğimi 4'tür Şimdi bu ne demek f'in türevinde 1 eşittir 4'tür demek değil mi Pekala şimdi ne demiş bize F'in ikinci türevinin integralini alıyorsun bu x kare artı 2x artı c'yi veriyor sana fx fonksiyonunun x eşittir 3 absis noktasındaki teğetinin eğimi nedir diye sorulmuş F'in ikinci türevinin integralini alırsan eğer f'in birinci türevinde x artı c'yi bulursun Bu da bize neyi veriyormuş x kare artı 2x artı c'yi veriyormuş hocam her iki tarafta c var götüreyim mi onları götürme bu taraftaki c'yi, sol taraftaki c'yi sağ tarafa atarsan yine sadece ama sadece c kalacaktır. Çünkü sabitten sabit çıkarsa yine bir sabit kalacağını biliyorsun. O sabiti de bilmediğin için o sabiti de c diyeceksin. Artık f'in türevinde x'i şöyle yazalım. x kare artı 2x artı c biçiminde yazabiliriz. Pekala. Şimdi f türev 1'i 4 olduğunu vermiş bize. Niye vermiş? C'yi bulalım diye. f türev 1 Eşittir yazıyorum yerine 1 artı 2 artı c eşittir kaçmış 4 o zaman c kaçtır arkadaşlar 1'dir O halde ben şuradaki c'yi sileceğim ve artık bunu gördüğüm yerine 1 yazacağım İşte fx fonksiyonun bu fx fonksiyonunun x eşittir 3 absis noktasındaki t'ye Yani f türev 3 sorulmuş bize Şimdi f türev 3 sorulduğuna göre ben direkt bak unutma bunun türevini falan alıp da yazma sakın ha Direkt burada 3'ü yerine yazacaksın niye çünkü zaten bu türev fonksiyonu çok güzel o halde burada 3'ü yerine yazalım 3'ün karesi 9 2 kere 3 6 artı bir de birimiz var bu da bize 16'yı verir yani cevabımız D seçeneği olacakmış sevgili gençler. Geçtim sağ üst tarafa dördüncü sorum. Bu integralin eşiti sorulmuş hemen daha karmaşık görünen yer 2 x x kare artı 4x olan yere sevgili arkadaşlar biz ne diyelim u diyelim x kare artı 4x artı 4 e, eğer hatta kare kökten direkt kurtulsun diye u kare de diyebiliriz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız 2x artı 4 dx gelecektir. Bu da 2 u du ya eşit olacaktır. Dikkat ettiyseniz zaten yukarıda x kare artı 4 dx var. Bak burada da x e, ne var pardon 2x artı 4 dx var. Burada da 2x artı 4 dx'imiz var. Demek ki bunun kendisi 2 u du ya eşit olacak. İntegral diyorum üst taraf 2 u du idi. Alt tarafta da sevgili arkadaşlarım U karenin kare kökü var. U karenin kare kökü U diye dışarı çıkar. Yani alt tarafta bölü U'muz var. Bölü U'dan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Bundan kaynaklı. Şurası 2UDU olmuş değil mi? Tamam çok güzel. Şu U ile ben şu U'yu götürecek olursam bunun integraline gelecektir. 2 du olacaktır. Pekala. 2U özür dilerim. 2U artı C olacaktır. Pekala. Şimdi U kare bu ya. U ne? U ne? U'yu nereden buluruz? Şöyle çok basit. X kare artı 4 X artı 4 dediğimiz ifade için sevgili arkadaşlarım. Bu U kare ise U bunun kare köküdür. Yani cevap 2 parantezinde. X kare artı 4 X artı 4 hop hop artı C olacaktır. Nerede verilmiş bu cevapta? Bakın E seçeneğinde sevgili arkadaşlarım mevcut. Dördüncü sorumuzun cevabı da E seçeneği olacaktı gençler. Geçtim 5'e. 0'dan 5'e kadar 2x 6'nın mutlak değeri. Bunun integralini al demiş. Bunun kritik noktası ne arkadaşlar? Kritik nokta 3. O halde ne diyeceğim? 0'dan 3'e kadar ayrı integral alacağım. 3'ten 5'e kadar ayrı integral alacağım. Peki hangi fonksiyonların integralini alacağım ben? 0'dan 3'e kadar olan bölge 3'ten küçüktür. 3'ten küçük değerleri içeri yazarsanız negatif sonuçlar elde edersiniz. Dolayısıyla içeriye eksiyle çarpıp öyle dışarı çıkarmak zorundasınız. Yani 6 2x biçiminde. Bunun integralini alacağız. Artı 3'ten 5'e kadar olan bölge 3'ten büyük olduğu için içerisi olduğu gibi çıkacak mutlak değer dışına ve 2x 6'nın integralini alacağız. 6 2x'in integrali 6x x kare'dir. Burada 0 ile 3 yerine yazılacak. Artı 2x 6'nın integrali de x kare 6x'tir. Burada da 3 ile 5'i yerine yazacağız tabii. Ki. 3'ü yerine yazıyorum. 18 eksi 9. 0'ı yerine yazarsanız 0 gelir zaten artı. 5'i yerine yazarsanız 25 eksi 30 eksi. 3'ü yerine yazarsanız 9 eksi 18 gelir. Şimdi şurası 9. Eksi 0'ı yazmıyorum. 25'ten 30'u çıkardınız. Eksi 5. Şurası da eksi 9'du. başına eksi var. Artı 9 yaptı. 9, 9, 18. 5 çıkarsanız 13 gelir. 5. sorumuzun cevabı da böylelikle C seçeneği olmuş olur. 6. soru. Evet arkadaşlar bu soruda da bir nazar boncuğu Mut desek artık yani Neyse hatamız var Hata ne? Şurada f sevgili arkadaşlar Çıkmamış baskıda F olacak arkadaşlar burası aklınıza bulunsun Şimdi buna göre çözelim soruyu Yani f 3 artı bir orası Pekala Diyor ki 3'ten 6'ya kadar f3x 1dx a ise 10'dan 19'a kadar fx 2dx Bunun a türünden eşit soruluyor Şimdi ben burayı şöyle düzenlerim 10'dan 19'a kadar fxdx Artı. Şimdi ikinin integrali iki sayı olduğu için 19'da onun arasındaki mesafede 9'dur. 2 kere 9'dan 18 gelir. Yani direkt 18 diyeceğim ben buraya. Şuradaki artıyı belirgin yapalım. Şurası da parantezi benzememiş. Orayı da düzeltelim şöyle. Heh. İşte bu soruluyor bize. Tamam. Ne bulursak üstüne 18 ekleyeceğiz. Pekala. Şimdi bir de yukarıda şöyle bir olay verilmiş bize. Bu a'yı e, benim şu halde yani fxdx biçiminde yazmam lazım. Bunu yapabilmek için de şöyle diyelim. Bakın 3x artı 1'e Kendin sizle beraber u diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini bulun arkadaşlar. 3 dx eşittir du olur. Bana bir tane dx lazım. O halde dx eşittir du bölü 3 olur. Peki hala. İntegral diyorum şimdi. Sınırlarımızı da yer değiştireceğiz tabi. Yani sınırları da değiştirmemiz lazım. 3'ü yerine yazalım. Nerede? Şurada. 3 kere 3 9 bir ekledim 10. Bakın benzemeye başladı. 6 yerine yazarsanız 3 kere 6 18 bir eklediniz 19. Çok güzel. İçerisi ne oldu? fu du 3 oldu yani bölü 3'ü de dışarı attım şöyle şimdi bakın şurası neydi arkadaşlar burası a, e, bize sorulandı değil mi bize sorulan çünkü şurası 10'dan 19'a kadar fxdx 10'dan 19'a kadar fudu'yu eşit şimdi şurası bize sorulan bize sorulanı 3'e bölünce şurada ne geliyormuş a geliyormuş o zaman bize sorulan nedir 3a'nın ta kendisidir çok güzel bak burası 3a'ymış o zaman cevap ne olur 3a artı 18 olur yani cevabımız bizim nerede verilmiş? Bakın a seçeneğinde 3 parantezinde a artı 6 biçimde verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız a olacaktı. 191. sayfamızdayız. 7. soru. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş gençler. fx'in grafiği bu. Buna göre f türevi x dx bölü f kare x integralinin sonucu. Şimdi ben burada fx'e giderim. U derim. Nasıl olsa türevi var yukarıda. F'in türevinde x dx de tabii ki du olur arkadaşlar. Daha sonrasında sınırlarımızı da değiştirelim. 0'ı yerine yazarsanız F0, F0 2'ymiş bakın. 2'den. 4'ü yerine yazarsanız F4'de 5'miş. 2'den 5'e kadar. Böylelikle ne olur? Üst taraf DU'ydu. Alt tarafta U'ydu. U'nun karesi geldi. Yani U üzeri eksi 2 DU olmuş oldu. U üzeri eksi 2'nin integrali U üzeri eksi 1 bölü eksi 1'dir. Yani eksi 1 bölü U'dur. Artı bir de sevgili arkadaşlarım C'miz var ama C'yi yazmıyoruz. Bir de 2'den 5'e kadar sınırlarımız var. 5 yerine yazın eksi- 1/5 eksi 2 yerine yazın 1/2 eksi, eksi artı yapar payda eşitleyeceğim burayı 2 ile Tabii ki burayı da 5'te 5'ten 2'yi çıkardınız 3 alt taraf 10 yapar 3/ bölü 10 bana cevabı verir yani cevabım C seçeneği olacaktı 7 soruyu çözdük ve C dedik geçtik 8'e 1'den 64'e kadar küp kök x artı kök x dX integralinde x eşittir T üzeri 6 dönüşüm yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sorulmuş Bakın ben x'e sorumlu istediği gibi t üzeri 6 dersem dx türevini alın 6 çarpı t üzeri 5 dt olacaktır. Sınırlar x gördüğünüz yere 1 yazarsanız t de 1 olur. Yani alt sınırımız 1. x gördüğünüz yere 64 yazarsanız t 2 olur. Yani üst sınırımız 2. 1'den 2'ye kadar x'e t üzeri 6 dersek t üzeri 6'nın küp kökü te karedir. Artı t üzeri 6'nın karekökü kökü küptür du dediğimiz şeyde sevgili arkadaşlarım dx dediğimiz şeyde 6 çarpı t üzeri 5'ti güzel şimdi 6 parantezini alacağım t üzeri 5'i içeri dağıtırsanız t üzeri 7 artı t üzeri 8 gelir integral 1'den 2'ye diyebilirsiniz bu da bize nerede verilmiş bakın c seçeneğinde mevcut 8. sorumuzun cevabı da böylelikle c seçeneği olmuş oldu Tabii ki buradaki dt'yi de unutmuyorsunuz arkadaşlar onu ben unuttum kusura bakmayın 8. sorumuzun cevabı c dedik devam 9'da Şurası kaç arkadaşlar? Ee, 4x artı c. Peki şuraya bakıyoruz. Eksi 3 çarpı du'nun integraline 1. Dolayısıyla 1 artı c diyeceğim. Şöyle. Hatta şuna c1 buna c2 diyelim. 4x 4x artı c1 eksi 3 eksi 3 c2 Şimdi c1 sabit zaten. Bu sabitten 3 c2'yi çıkarırsanız gene elinizde bir sabit kalacaktır dolayısıyla 4x 4x e, neyin türevi 1'di şurayı yanlış aldık biz hemen düzelteceğim hemen kusura bakmayın Vallahi videoyu kesmekle uğraşamayacağım <gülüyor> bize zaman lazım e, hemen şöyle diyoruz şu 4'ün integralini doğru aldık 4x artı c şuradaki 1 var ya 1'in integrali u arkadaşlar uya göre dolayısıyla eksi 3 parantezinde u artı c diyeceğiz hiç c1c2 karıştırmayalım hatta 4x artı c eksi 3u artı c Eksi artı 3c Hatta eksi Onu da hemen düzeltelim Şöyle Şimdi c'den 3c çıkınca 2c kalacak ama eksi 2C O da bir sonuçta c Yani o da bir sabit sonuçta Dolayısıyla 4x eksi 3u artı c Benim cevabım olacak Bu da nerede verilmiş 4x eksi 3u artı c şıklarda bulamıyorum Bir yandan da Kenan hocanız arıyor <gülüyor> Ama açmayacağım şimdi kalmış 2 soru 3 soru. Ee, Adana aynen aynen. Cevap A seçeneği olacak sevgili gençler. 10. sorumuz Kenan Hoca kafamı karıştırdı ya. Böyle saat falan titreyince böyle çaktırmadan da baktım. Kenan Kara arıyor. 10. soru. 1'den 3'e kadar x2 4x 4'ün karekökü bak. Bak. x2 4x 4 demek x 2'nin karesi demek. Bunun karekökü demek x 3'ün mutlak değeri demek. Mutlak değer dışında çıkıyordu ya. Peki x 2'nin özür dilerim x, x, 2'nin mutlak değeri. Bunun kritik noktası kaç arkadaşım 2. O halde sen 2 bu aralıkta olduğu için 1'den 2'ye kadar 2'den 3'e kadar alacağım. 1'den 2'ye kadar hop 2'den 3'e kadar. Şimdi 1 ile 2 arası 2'den küçük olduğu için 2'den küçük olan yerleri şurada yerine yazdığınız takdirde içerisi negatif geleceği için dışarı 2-x diye çıkar. Dx artı 2'den 3'e kadar da x, 2 diye olduğu gibi çıkar. Dx dediniz. Şimdi 2-x'in integrali 2x, x, x kare bölü 2 Nereden nereye 1'den 2'ye Artı x eksi 2'nin de x kare bölü 2 Eksi 2x nereden nereye 2'den 3'e Şimdi gelin şurada yerine yazalım 2'yi hop yerine yazın 4 eksi 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 geldi 1'i yerine Yazıyorum 2 eksi 1 bölü 2 artı 3'ü şurada yerine yazın 9 bölü 2 eksi 6 2'yi yerine yazarsanız 4 bölü 2'den 2 eksi 2 kere 2'den 4 Tamam. Şimdi 4'den 2 çıktı 2. 2'den 1 bölü 2 çıktı. Hatta onu yazmayalım. Eksi 1 bölü 2 var. Artı 9 bölü 2 var. 8 bölü 2'den 4 gelir. Güzel. <gülüyor> Ama dur bir saniye. Olmadı. Dur dur. Yapamadık orayı. Beceremedik. Kotaramadık. Niye? eksi unuttuk çünkü. 2 eksi 2 Artı 1 bölü 2 Artı 9 bölü 2 Eksi 6 eksi, Şurası eksi 2 ya. Artı 2 yapar. Tamam şimdi daha rahat oldu. 1 bölü 2 ile 9 bölü 2 toplamda 5 geldi. Artı 2 2 birbirini götürdü. Ee, daha sonrasında 2 artı 5 daha 7 yapar. 7'den 6'yı çıkarırsanız cevap 1 gelir. 10. sorumuzun cevabı da D seçeneği olmuş olur böylelikle. Evet arkadaşlar 11. sorumuza geçiyoruz. Ve sorumuzu okumak için de şurayı bir silelim. Kafalar karışmasın. Şurayı da silelim hatta. Aynen. Yeşil Refix fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Bakın mis gibi grafik. FX Buna göre eksi 3'den 0'a kadar fx'in küpü çarpı f türev x dx. Şimdi fx'e burada ne diyeceğiz? U demem gerekiyor ki. Differansiyalı olan f türev x -dx dx'e de du diyebilirim. Bakın şurası du olmuş oldu. Şurası da u'nun küpü olmuş oldu. Alt ve üst sınırı da değiştirelim. Eksi 3'ü şurada yerine yazarsanız fx3 0 gelir. Bakın alt sınır 0'mış. Üst sınırda 0'ı yerine yazarsanız 2 gelir arkadaşlar. Üst sınır 2'ymiş. Demek ki burası da u küp du olmuş oldu. Bu küpünün integrali bu üzeri 4 bölü 4'tür. 0 ile 2'yi burada yerine yazacağız. 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4. 0'ın 4. kuvveti 0 bölü 4. Şurası 4 yapar. Şurası 0. 4'den 0'ı çıkarırsanız da cevap E seçeneği gelecektir. 11. soruyu da çözdük böylelikle ve artık son sorumuz arkadaşlar. fx parçalı tanımlı biçimde verilmiş bakın. Burada integrali parçalayacağız demek Şunu hesapla demiş bize. Şimdi benim kritik noktam ne? 1- 1 nerede? Arada bir yerde. Eksi 1 ile 2'nin arasında. Eksi 1'den 1'e kadar 1'den 2'ye kadar hesaplayacağım. Eksi 1'den 1'e kadar hangi bölgeyi kullanırıp Şurayı. 7x 3'ün integrali diyeceğim. Dx artı 1'den de 2'ye kadar neresi? Şurası. 2x kare artı x artı 1'in integralini hesaplayacağım. Tabii sonra da dx'i yazalım. Şimdi sevgili arkadaşlar 7x 3'ün integrali 7x kare bölü 2 eksi 3x Nereden nereye? Eksi 1'den 1'e kadar. Hatta ve hatta uğraşmayalım. Sınırlar simetrik olduğu için bu da tek fonksiyon olduğu için buranın integrali 0 gelecek zaten. Burası da gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlarım bir reel sayı. 3. Sınır boyu da 2 birim. 3 kere 2'den 6 gelir orası. Artı. Şimdi geldim buraya. 1'den 2'ye kadar bunun integralini alalım. 2x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı x Nereden nereye 1'den 2'ye kadar Önce 2'yi yerine yazıyorum 16 bölü 3 gelir Şurası 2 gelir burası 2 gelir Eksi diyorum 1'i yerine yazıyorum 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 Artı 1 gelir Şimdi 16 bölü 2 bölü 3'ü çıkardınız 14 bölü 3 geldi 2 2 daha 4 yaptı Daha sonrasında eksi 1 bölü 2'miz var ve eksi 1'imiz var Eksi 1 eksi 1 bölü 2 4'ten 1 çıktı 3 ve dışarıda bir de eksi 6'mız var. 3 eksi 6 kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. Şimdi 14 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3 geldi sevgili arkadaşlar. Ben şunu 2 ile bunu 3 ile bunu da 6 ile genişletecek olursam. 2 kere 14 28 yapar. 3 kere 1 3 yapar. 6 kere eksi 3 de eksi 18 yapar. Bölü alt kısımda da 6'mız var. 28'den 18 çıktı 10. 3 daha çıktı kaç geldi? 7 bölü 6 bana cevabı verir. Doğru cevabım C seçeneği olur. Ve sevgili gençler, bu videonun ve bu testin, Small Test 2'nin sonuna geldik. Bir diğer videoda Medium testi çözeceğiz. Biraz daha yavaş ve biraz daha sevgili arkadaşlarım, yedire yedire çözeceğiz aklına bulunsun. Video süresi bu Small'lara göre biraz daha uzun olacaktır tabii ki. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.